Merhabalar değerli izleyiciler. Bugün Ünal Güner hocamız bizlerle. Merhaba hocam hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız efendim? İyi ve güzeliz, daha da iyileşelim. Sohbetlerle, muhabbetlerle daha da böyle şenlenelim, neşelenelim. Amin inşallah hocam. Hocam ben size Merak edilen, insanların çok merak ettiği, içinde yaşadığı, belki de fark edemediği birçok soru hazırladım. İzniniz olursa sormak istiyorum. Memnuniyetle. Ne güzel sorular gelsin. Ondan sonra bizler de hep birlikte cevaplar bulalım ve farkındalıklarımızı açalım, açılarımızı genişletelim. Peki efendim. Ben birinci sorumla başlıyorum o halde. Muhabbetullahı, yani ilahi aşkı bizi izah eder misiniz efendim? Şimdi aslında e, biliyorsunuz ki sevgili Habib Habibi e, Hap kökünden geliyor e, Hap ve ilaç ve iyileşmek de buradan geliyor Habibi aynı zamanda başka bir şeyi ortaya çıkartıyor muhabbeti ortaya çıkartıyor yani aslında biz e, sevgiliyle muhabbet ediyoruz sevgiyle muhabbet ediyoruz muhabbetin içerisinde. Öyleyse Muhabbet varsa sevgi var, Sevi, sevgiyle, sevilenle bir araya geliş var ve orada aşk var. Onun için asıl olan muhabbet, yani geriye kalanına bir daha bakacağız. Peki biz ne ile nasıl muhabbet ediyoruz? Gerçekten muhabbet varsa, aşk varsa biz muhabbet halinde miyiz? Şimdi biliyorsunuz Kur'an'ın ilk ayeti oku. Peki neyi nasıl okuyacağız değil mi? Hayatı, gördüğümüzü, seyrettiğimizi, dinlediğimizi, hayatın frekanslarını okuyabildiğimizce aslında okuya uyuyoruz. İşte bu oku muhabbet. Yani her birimiz şunu istiyoruz. Yaradan benimle konuşsun. Ben Allah ile muhabbet edeyim. Ondan güzel feyz alayım, tesir alayım, bir alışverişin içinde olayım. Peki diyor, hangimizin isteği geri çevrilir ki? Peki, her insanın ortak isteğinin içinde bu varsa, öyleyse muhabbet var. Peki, hem muhabbet var da ben göremiyor olabilir mi? miyim? Peki. Peki, öyleyse görelim. Çevremize gördüğümüz ve seyrettiğimiz bütün alem aslında bizimle konuşur. Bize bir şeyler anlatır. Yaşadığımız olaylar, annemiz, babamız, eşimiz, çocuklarımız, hatta televizyonda seyrettiğimiz herhangi bir figür, herhangi bir insan, bazen bir kitap, bize bir mesajı taşır. Biz deriz ki, bu ne alaka? Birisi bir şikayette bulunur, birisi bir şeyi över, Birisi bir şeyden kaçar, birisi bir şeyden korkar. Biz bir şeyler seyrederiz ve o seyrettiğimize bazen bir anlam bulamayız, bir anlam çıkaramayız. Oysa her birisini doğru okuduğumuza ve doğru dinlediğimize içinde bir bilgi vardır, bir mesaj vardır. Bize iletilmek üzere Yaradan'ın bir olay zarfı, bir mektubu içerisinde bana aktarılıyordur. Bazen Ünal'la aktarılır, bazen Meryem'le aktarılır, bazen Ayşe Fatma'yla aktarılır. Ama her birisi aslında ondan gelir. Onun bir mesajını iletir. Ve onu ondan ayırmayanlar mesajı da ayırmadan okumayı, öğrenmeyi seçerler, dinlemeyi ve içeriği almayı seçerler. Şimdi çiçekler, böcekler, ağaçlar, rüzgar, güneş, ay... Her birisi onun mesajını taşıyorsa, her birisi bizimle konuşmak için can atıyorsa, çırpınıyorsa. Bu nasıl bir seyirdir? Bu neyle oluyordur? Onlara bu itilim gücünü, bu hareket gücünü şey veren nedir? Aşktır. İşte öyleyse madde dediğimiz her şey, yani eşyalar. Neyi taşıyor ki onun muhabbetini bize iletiyor? Onun muhabbeti bizle nasıl konuşuyor? Nasıl iletişime geçiyor? Şimdi öyleyse bir madde var, bir görünen, bir de ruh var, görünmeyen. Görünenin içerisinde, görünmeyenin, görünmeyenin içinde de görünenin damlası vardır. Bu ne demek yani? Bizim madde dediğimiz, eşya dediğimiz, beden dediğimiz, dünya dediğimiz şeyin içerisinde ruhumuzdan bir damla vardır. Öz vardır. Özün içinde bir iç, içinde ondan bir parça vardır. Tabii ki bunun tersi de mevcuttur. Ruhun, ruhumuzun özün içinde de maddeden bir damla vardır. Ve bu bir denge teşkil eder. Biz maddeyle ya da şu anda sözümüz dahi bir maddedir. Maddenin içerisinde maddi frekansları birbirimize aktarırız. E dinlediğimiz madde, dünya çok kuru bir şey olabilir. Ama bir bakıyoruz ki söz bize bir etki veriyor. Bir şeyler uyandırıyor, bir kıvılcımlar meydana getiriyor. İşte o harekete geçiren, o mekanik ve maddi sistemin içerisinde kuru olana bile can veren bir şey var. Sözün içerisindeki, için içindeki. Ve bize onun mesajını birbirimizle bu sefer aktarıyor. Ve ben Meryem'i, Meryem beni dinliyor, hayat beni dinliyor, ben hayatı dinliyorum. Ve onların içerisinde o öz var. Ruhtan, özden bir parça var. Ve ben onu duyabildiğimde, dinleyebildiğimde onunla senkronize olmaya başlıyorum. O bir anda ölü bir bedenime, ya da sözüme, bir düşünceme can veriyor, kımıldatıyor, bir çiçeği açtırıyor, güzel kokutuyor. O gülün renklerini, açışını seyrettiriyor. O seyir bir bakıyorsun ki dışarıda değil, aynı zamanda içeride oluyor. Bir bilginin, bir farkındalığın çiçeği açılıyor. O açılanda bir bakıyorsun ki önce dışarıyı görüyorsun, dışarının içerisinde içeriği, İçeride kendini, kendinle onu, onunla hayatı ve alemi bir bakıyorsun ki perdesiz görmek de var. Hayat dediğin bir ayna ve bu aynanın içerisinde bir seyir var. Seyrettiğin dışarısı. Bakıyorsun ki dışarıda insanlar, olaylar, ağaçlar, çiçekler, böcekler. Ne kadar diyorsun? Bunlar benden öte, dışarısı. Peki dışarıda olan var mı diyor. Ve... Bir bakıyorsun ki o seyrettiğin her şey enteresan bir şekilde senden yansıyor. Her birimizden yansıyan, yansıtılan bana beni seyrettiriyor. Ve eğer ben, biz, her birimiz kendimizden hayata yansıyanı gördükçe, seyrettikçe aynanın aynısı bizde olduğunu, aslında aynalığın aynaya yansıdığını görebildikçe bu sefer açılımlar başlıyor dışarısını içerisine o dediğimle benle dediğimle uzağa koyduğum ya da kaçtığım ne kovaladığım ne ve bunların her bir tanesi bize bizi kendimizi kendimize yaklaştırmaya başlıyor. Ve Uzakta zannettiklerimiz ne kadar yakında ve ne kadar yakında zannettiklerimizi ne kadar uzağa koyduklarımızı görmeye başlıyoruz. Hayat bize bir fısıltıyla geliyor. Bir ritimle, bir nefesle onun nefesiyle geliyor. O bir çiçeğin ya da bazen bir kuşun gözlerinde, bazen bir kedinin, bir köpeğin masumiyetinde. Peki dışarısı dediğim, madde, dünya, canlı ya da cansız dediğim, bazen ötelediğim, dışarıya koyduğum şey nedir diye soruyorum. O ne dediğimde yine aynaya baktırıyor. Aynaya bakıyorum, aynada gördüğüm, eğer doğru gördüğümse kendim. Göremediğim ise dışarısı ve başkası. Ve bu sefer her bir tanesinin bir nefesi bir zikir oluyor. O zikir aslında her an sanki bir rüzgar gibi diye etrafta geziyor dolaşıyor. Peki bende aynı ritim yok mu? Bir bakıyorum kalbimde, bir bakıyorum gönlümde, bir bakıyorum ifadelerimde, nefesimde o hu diye geziliyor. yine dışarıya koymuşum yine dışarıya uzağa koyduğum bir bakıyorum ki bende aslında ötelediklerimle yakına aldıklarımı buluşturmaya başlıyor bu kayboluşun içerisinde peki herhangi birimizin ben neredeyim ben kimim nereye gidiyorum nereden geldim sorularını bu sefer açmaya başlıyor açılan önce dışarısı sayfalar bazen kutsal kitaplar, bazen Kur'an'ın içerisindeki bir ayet, bir kelime, bir harf, bazen bir nokta. O noktanın içerisinde kim var? Bir bakıyorsun ki o noktanın buluştuğu yer sende de var. Hatta o noktayı gören gözün nokta. Noktadan bakıyorsun o noktaya ve noktadan noktayı görüyorsun. Ve bakıyorsun ki her birimiz dışarıda ne kadar ayrı ayrıyız. Her birimizin binbir rengi, deseni var. Hiçbirimizin ne parmak izi, ne göz rengi birbirine benzemiyor. Her birimizin kaşı gözü bambaşka. Ama bir bakıyorsun bir noktada hepimiz buluşuyoruz. Her birimize siyah bir nokta. Kocaman bir kara delik. Ve o kara deliğin içerisinde her şeyi içeriye alan müthiş bir öz var. Oradan kalbine, kalbinden kainat açılıyor. Peki bu nokta, bu sonsuzluğa açılan bu kara delik nereye gidiyor? Her şeyi içine alıyor da, içine aldıklarıyla nasıl dolmuyor? Bütün görüntüyü, bütün ışığı içerisine alan, alabilen sen, ben değil miyiz? Biz ne kadarız? Bu kadar görüntüyü içeri alabiliyoruz. Ve... Seyrettiklerimiz bir bakıyoruz ki gökyüzüne kafamızı çevirmişiz, yıldızlara. O yıldızlara doğru gidiyoruz. Her birisi ışık yılı mesafelerde. Benim dünyam dediğim yer kum tanesi kadar kalıyor. Benim güneş sistemim, samanyolum, galaksim dediğim yer kum tanesi kadar kalıyor. Belki benim evrenim, kainatım dediğim yer dahi bir kum tanesi kadar kalacak yer var, alan var. Bu ne büyüklük? E bütün bu büyüklük bir kara deliğin içine sığabiliyorsa, bütün bu gördüklerim, belki de şu ana kadar bildiğim ya da bildiğimi zannettiklerim, bir noktaya sığabiliyorsa, ilim tek bir noktaysa, Hazreti Ali'nin de dediği gibi cahiller bunu çoğaltıyorsa, ya da bilmeyenler, gerçeğin üstünü örtenler, Henüz gerçeği duymaya hazır olamayanlar bu kadar çokluk gibi görüyorsa o bir noktanın içinde olan şeyin adı nedir? Belki aşk. Peki aşk her birimize sunulan bir şey mi? Bu derinlik, bu güzellik, bu her şeyi içine alabilme kabiliyeti ve kapasitesi her şeyin içerisinde var mı? Eğer varsa ben mi görmüyorum? Yoksa... Kendimi göremediğim için mi göremiyorum? Kendimde olanı sezemediğimde mi ben dışarıda olanı seyredemiyorum? Kendini bilemeyen mi Rabbini bilemiyor? Yoksa Rabbinden kaçtığı için mi kendini göremiyor? Öyleyse her birimiz aslında bu muhabbete, bu habibi olmaya, sevgili olmaya davetliyiz. Her birimiz kendimize. Kendimizle birlikte gitmeye, bu yola, bu yolculuğa çıkmaya davetliyiz. Bu konuda bir tane de kitap yazdık bilmiyorum. mı size yolcu kitabı diye. Ben böyle tabii derinleşip gidiyorum ama aralarda böyle <gülüyor> sizlere de merhaba diyeceğiz, geleceğiz. Öyleyse sevgi ve aşk bir muhabbettir. Ve bu muhabbetin içerisinde olanların selamlaşmasıdır. Onun için biz birbirimize... Onun selamını iletiriz. O selamın içinde muhabbet vardır, sevgi vardır, aşk vardır. Var olmanın, maddenin içindeki ruhun tesirini hissetmek vardır. Çünkü o bir nokta bizi titretir, kainatı titretir. Ve ağzımızdan çıkan bir söz ile, bir ol ile kainatları titreştirerek, titreşimlerin titreşimler yaratmasına yol açar. Ve onun halifesi olarak burada ol diyerek vardan var'ı var etme yetkisiyle insan olmanın hakkını vermeye başlarız. Başlayalım ve biz ne kadar ki bu üretim, yaratım enerjimizi kullanıyorsak o kadar ona doğru yaklaşırız. Tabi her birimizin yaklaşabilme kapasitesi vardır. Kimisine bir mum ışığı çok Yoğun gelir, kimisine güneş az gelir. Kimisini güneş yakar kavurur, kimisini mum yakar kavurur. Gücün ya da kendine koyduğun sınır ne kadarsa ilahi aşk seni o kadar içeriye doğru çağırır ve içeriye doğru davet eder. Şimdi sen ne kadarına hazırsın? Şimdi sorular. Sor soruyu devam edelim. Peki efendim. Bir diğer sorum. Aşık olmamış birisi. İlahi aşkı tatabilir mi hocam? Şimdi tabii herkesin bir kapasitesi var. Avucunu açabilme kapasitesi var. Dileyebilme, isteyebilme, kendine çağırabilme kapasitesi var. Şimdi bazıları, diyelim ki karşı cinsten bir kişiyi sever. Sevdiğine aşkla akar. Bu çok güzel bir şeydir. Kimisi bu aşkla akış esnasında tutkuya kapılır. Kimisi yeteri kadar hayatı kendini sevemediğinde, sevdiğinde kendini görmek üzere belki yeni bağlar kurar. Eğer hayatla sevgi bağları kuramadıysa bağımlı bağlar kurar. Sevgi bağları kuramayanlar tutkuyu aşk zanneder. Sevgi bağlarıyla hayatı, dünyayı ve ona emanet edilen bedeni ve hayatı sevemeyen, göremeyen, kabul edemeyen bağımlılıklarla bu dünyaya bağlanır. Ve o bağı aşk zanneder. Evet bunlara da ihtiyaç vardır. Bunları da küçümsemek doğru değildir. Diğer taraftan bunlar kişiyi pişirmek için gerçek aşka hazırlamak içindir. Bizim aşk dediğimiz kelime aslında bir sarmaşıktan, bir şeye sarılmaktan, bir şeyle kucaklaşmaktan türemiştir. Farklı dillerde bazen aşka düşmek, hani aşık olmak gibi kelime anlamlarıyla da buluşsak, biz aslında ikiliğin bir olmasında çakan şimşekler ve yıldırımlar olarak hissederiz bunu. Yani zıt gördüğümüz herhangi bir ucun aslında... Çekimini hissetmektir bu. Ve bu çekimin ne kadar kuvvetli olduğunu ya da o aşk dediğimiz şeyin bizi kendimize doğru, kendimizden kendimize doğru çekerken buluştuğumuzun da öte olmadığını görmektir. Öteleyen ötelenir. Ayıran ayrılır ve bertaraf edilir. Bu sebepten dolayı aşkın içinde taraf tutulmaz Gerçek sevgi bu sebeple herhangi bir koşula, herhangi bir nedene bağlı değildir. Diyelim sen seviyorsun. Sevdiğin seni sevmiyor olsa da sevdiğine devam eder misin? Ya da sen seviyorsun, sevdiğin senin sevdiğini bilmese de sevmeye devam eder misin? Sevgi koşula, bir nedene bağlıysa o sevgi değil, bir hesaptır. Hesabın olduğu yerde sistem o hesabı sana ödetir. Bu sebeple hesapla, kitapla, ilişki, alışveriş kuranlar o hesabı misli, misli ödemek durumunda kalırlar. Bazen buna acı derler, bazen aşk acısı, bazen sevda yarası gibi kelimeler kullanırlar. Herhangi bir insan sevdiğine sevdiği için, aşık olduğu için zarar verme durumu oluşmaz. Çünkü sevgi, sevgiyle kucaklamak ve kapsamaktır. Onu olduğu gibi kucaklamaktır. Bir insan sevdiğini değiştirmeye çalışmaz. Ne kadar enteresan değil mi? Bazen anneler, babalar, bazen sevgililer. Yansımaları ya da işte o sev, seviyorum dediği kişileri değiştirmek üzere ne kadar çalışır? Oysa ki sevgi olduğu gibi kabul etmektir. Bu olduğu gibi kabul edişin arkasında ilahi aşkın kıvılcımı vardır. O gönülden gönüle sıçrar. Bir yıldırım misali. Bu bazen sözlerle, bazen gözlerle, bazen de özlerle olur. Kim neyi ne kadar alabiliyorsa her an bu her birimizde olan bir kıvılcımdır. Kimimiz perdeleriz, kimimiz duvarlar öleriz. Kimimiz onu yastığın altına, kimimiz yerin dibine sokabiliriz. Oysaki ki her birimizde olandır, onun bize emanetedir. Her birimizde o bir nokta vardır, kiminin içinde karanlık, Kiminin içinde derinlik vardır. Kiminin gözünün içine baktığında oradan alemlerden alemlere geçiş yaparsın, karşılanırsın, selamlanır, içeriye buyur edilirsin. Diğerinde de karanlık vardır. Karanlık seni kovar, kaç benden der. Git uzaklara zarar veririm. Diğer ise gel içeriye. Gel birlik olalım der. Kalp gözün içinden çağırır seni. Gözün içinden buyur eder. Burada sevgi, sevda, aşk vardır der. Her birimizde bu da vardır. Burayı kapatırsak diğeri de vardır. Her birimiz gerek ikili ilişkilerde, gerek aile ilişkilerinde evet bu sevgiyi bu sevdayla akabilir ve kucaklaşabiliriz. Ne zaman ki nefsiniz zıvanadan ya da kontrolden çıkar, işte o zaman sadece kişi kendi için sevilmesi diye bir eylem ortaya atar. Bir insan sadece kendisi için sevemez. Çünkü ortada ne ben vardır ne kendisi. Gerçek sevginin içerisinde bütün vardır. Sevginin kendisi vardır. Sevginin kendisi her yeri ve her şeyi kapsadığı için... Diğer şeylere yağ kalmamıştır. Ve bu sefer sevgi öyle bir kucaklayıcı şekilde alır ki sen seversin, sevginin içinde erir, yanar ve bir bütün olursun. Onu kendinden ayıramadığın için onun faydası ve hayrı için olanı yapmaya çalışırsın. Ona fayda vermek kendi sevgini beslemektir. Kendi sevgini besleyebilmek için akarsın, aktığınla sevgini, sevgilini coşturursun, coştuğun sensindir. Güzellikler verip onu mutlu edersin. O mutlu olduğunda, gülümsediğinde mutlu olan sensindir. Yani aynada kendine nasıl davranıyorsan aslında içeriye öyle davranıyorsundur. Dışarısı diye öteledikçe. Kötüledikçe, taşladıkça, zarar verdikçe, zarar verdiğin kendisindir. Biz öyleyse birilerine bir şeyler verirken aslında o verdiğimizi kendimize uzatıyoruzdur aynada ve alırız. Birinden bir şey alıyorkense veririz. Ne kadar da ters görünür her şey. Bu alem onun için aynaların yansımalarıyla vardır. Ve ne kadar çok ayna olduğunu biz idrakimiz, şuurumuz geliştikçe görebiliriz. Ve o aynaların ardındaki gerçeli, gerçek olanı, asl olanı, aslımızı ve özümüzü aynada aynımızı aynı şekilde görebildiğimizde ancak fark edebilir ve okuyabiliriz. Bu sebeple okuyabilmek bir sanattır. Kendimizi okuyabilmek, varlığımızı okuyabilmek, birbirimizi okuyabilmek. Birbirimizin ifadelerini, sözlerini, kelamlarını okuyabilmek, birbirimizin olaylarını, hallerini, duygularını okuyabilmek, düşüncelerini okuyabilmek, gözlerinden kalbini, kalbinden hayatını, özüyle bağlantısını okuyabilmek, her birimiz için öğrenilmesi gereken sanatlardır bu hayat yolculuğunda. Ve biz ne kadar kendimizi görebilirsek, okuyabilirsek, o kadar alemi ve alemi var edeni görüp okuyabiliriz. Ve deriz ki, evet ben aşkın ve sevginin kendisiyim. Her birimiz eğer dilersek, görebilirsek zaten sevgiyle yaratılmış olanız. Sevginin kendisiyiz. Bir balık suyun içinde, denizin içinde suyu arar gibi biz bazen sevgiyi ve sevgiliyi ararız. Zaten onun içinde ve ondan var edilmiş olduğumuz bazen aklımıza gelmez. Bu sebeple buluşmayı dilemek önemlidir. Buluşan olmayı talep etmek önemlidir. Bazıları buluşmadan korkar ve kaçar. Bu sebeple kendilerini uzağa koyar. Kendilerini öteler. Böyle yapan dostlar sorsunlar. Kendini neden uzağa koyarsın? Kendi güçlerini, kendi yeteneklerini neden ötelersin? Neden sahip çıkmazsın sana verilen hayata, sana verilen güzelliklere? Neden tadına sahip çıkmazsın? Tadın sadece burada ve buluştuğunda sana verileceğini bildiğin halde tad almaktan niye kaçarsın? Tadın sadece burada, şimdi de, tam da burada sana verileceğinin bilgisi, Sende olsa da niye geçmişlere ve gelecekte gezinirsin? Geçmişe ve geleceğe niye kaçarsın? Niye burada olmaktan sakınırsın? Oysa ki burada olan sadece buluşmayı hak eder. Biz öyleyse sevmeyi de sevilmeyi de aşkı da ilahi aşkı da sadece kendimize geldiğimizde kendimizle olup kendimize doğru seyahatler yaptığımızda Buluşma diyetiyle buluşan olmak üzere ilerlediğimizde ve yürüdüğümüzde ancak kavuşabiliriz, buluşabilir ve kucaklaşabiliriz. Öyleyse kendinden kaçanların değil, kendiyle buluşmak isteyenlerin bir yoludur bu. Aslında hepimiz o yoldayız. Bazen gözümüze perdeler inebilir, bazen oyalanmak isteyebilir, bazen farklı alanlarda zaman geçirebilir. Ama o parçalarımız da, o dostlarımız da elinde sonunda bir gün o buluşmaya davet edilip o buluşmanın içinde olacaklardır an içinde. Her ne kadar biz zaman ve mekan içerisinde çeşitli varyasyonlarda, çeşitli simülasyonlarda yaşıyor gibi görünsek de biliyoruz ki başta da, sonda, A'da Z'de, alfada, omegada, her şeyin sebebi de bir olan Allah'tır. Ve biz elinde sonunda ona döndürüleceğiz. Evet. Ama bir de şu var ki bu dünyada bizim için zaman çok önemlidir. Hatta en değerli şeydir. Kimimiz oyalanır ve zaman kaybeder. Kimimiz bu aşkı, bu tadı ve bu lezzeti talep ederiz. Ve bu talep için belki... Çalışırız, emek veririz, bazen ibadetler yaparız, bazen dualar, yakarışlar ve bir sürü eylemler davranışlar ve bir yolun içerisinde niyaz ederiz. İşte ne zaman ki bu duanın, bu niyazın içindeyiz, bu talebin içindeyiz, kim ne talep ediyorsa, ne diliyorsa emin olsun ki ona o verilecektir. Hatta şu anda veriliyordur. Öyleyse şu andaki hayatın, hayatım dediğin şey senin eserindir. Nasıl olur? Bana dayatılarak verilmedi mi? Hayır. Taleplerinle şu anda dahi senin tam istediğin bir hayatın içindesindir. Gel bak, şu ana kadar dillendirdiğim, söylediklerin olmadım hayatında. Yaşadığın ve hatta Kaçtığın şeyler dahi sana önce imza attırılmadı mı sözünle, dilinle? Önce söyletilmedi mi? Ve söylediğin sana kader olarak sunulmadı mı? Öyleyse sözüne bir daha bak. Özenle bir daha ak. Ve her sözünün bir imza olduğunu farkındalığıyla, her sözünün bir dua gibi dinlendiğinin bilgisiyle seni dinleyen koca bir kainat olduğunu ve bu kainatla aslında sözünle, davranışlarınla, ifadelerinle an be an muhabbet halinde olduğunu ve seni kale aldığını fark ederek gel bir daha bak. Ve bu sefer şunu görürsün. Sen ne kadar değerlisin. Sana ne kadar kıymet veriliyor. Sen kendine az değer versen de. Sen kendini görmesen dahi. Sen kendini çok pecmur de. Fakir, önemsiz görsen ya da zannetsen dahi o kadar değerlisin ki. Çünkü senden sadece bir tane var. Sadece bir tane kainatta günal var. Bir tane sen var. Bir tane Meryem var. Öyleyse bu bir, bu bir tane damla o koca okyanusun içerisinde nasıl bir haldir? Nasıl bir haldedir? Peki o koca denizler, o okyanuslar neyle var oldu? Onların hepsi bir damla değil mi? Evet, oradan bir damla eksilsen belki hiçbir şey fark edilmiyor görülebilir. Ama bu kainatın içerisinde sen varlığınla bir değersin ve sana değer veriliyor. Ve sen her dileğinle, her talebinle, her sözünle kainatın içerisinde bir oluş başlatıyorsun. Ve oluşun merkezi olarak, onun halifesi olarak, yeryüzünde ve dünyada çok önemli bir görev, bir öğreti ve bir öğrenim için buradasın. Bunu hatırlayanlar için dünya kolaylaşır. Çünkü bunu hatırlayan maddeye ve dünyaya aktığı kadar ruhuna da akar. Ruhuna akanın yeryüzündeki maddedeki işleri kolaylaştırılır, yollar açılır ruhuna akmayıp, dünyayı sadece maddeden, bu kabuktan ibaret zannedenlerin ise çeşitli şekilde ön, önlerine engeller konur ve bu engellerle, çeşitli sınavlarla hatırlamaları sağlanır. Dünya lisanıyla onlara dertler verilir. Oysa ki tüm dertler derman içindir. Tüm sorun zannedilenler aslında bir şifadır. Ve bazen insan bunlardan kaçar. Dert zannettiklerinden kaçarken derdinin derman olduğunu anladığında kucaklar. Kucakladığında kucaklanır. Bilir ki o en sevmediği, en olumsuz zannettiği herhangi bir hastalığı, herhangi bir sorunu, herhangi bir problem diye gördüğü konu onun ruhunun şifası bir merhemedir. Aslında ne kadar sevildiğini hatırlar. Orada zulmedici, cezalandırıcı bir Allah değil. Onu sevgi ve şefkatle koruyan tam da tersine iyileşmesini, güzele, faydaya yönelmesini isteyen bir sistemin var edicisi vardır. İşte muhabbet başlar. İşte aşk başlar. Seni ne kadar çok düşündüğünü. Sen ihmal edildim zannettiğin anda dahi beni görmüyor, duymuyor, dertlerime bir çare vermiyor dediğin anda dahi sevgi ve şefkat organlarının pamuklarının içine sarılmışsındır. Allah'ım beni duymuyor musun? Bak bu kadar dertler, bu kadar sorunlar, bu kadar nelerle uğraşıyorum. Niye beni duymuyorsun dediğimde seni pişirmek için, hazırlamak için. Hayatın bir sınıfından daha üst bir sınıfına geçirebilmek için sevgiyle kucaklayan vardır. Nasıl büyüyeceksin? Ama niye düşürüyorsun beni? Niye popom acıtıyorsun? Nasıl bacaklarım güçlenecek? Nasıl ayakta duracaksın? Nasıl yürüyeceksin? Nasıl ilerleyeceksin? Nasıl koşacaksın? Nasıl güçleneceksin? Evet, ihtiyacın buysa tabii ki hayat sana bazen ee, bacaklarını... Kollarını güçlendirecek olaylar diletir. Yine sen dilemeden olmaz. Yine sen söz ile ol demeden değil. Sadece taleple çalışır. Sadece dua ile yönetilir bu kainat. Çünkü biz onun suretinde yaratılmışlar olarak. O nasıl ki kainatı dua ile yönetiyorsa bize kendi dünyamızı ve kendi rüyalarımızı dua ile yönetiriz. Bunu fark eden Muhabbetle olay rüyalarını ve ruhsal rüyalarını okur ve dinler. Fark etmeyen itiraz eder. İtiraz eden cennetten kovulur. Kabul eden cennete buyurulur. Sorulara devam. Peki efendim, ne güzel anlattınız. Gönlünüzde, yüreğinize sağlık. Amin. Bir diğer soruma geçiyorum. Yanmak ve olmaktan bize bahseder misiniz hocam? Evet. Şimdi birçok kişi Hamsa, yani olgunlaşacak tarafları ve halleri, durumları varsa, zayıf tarafları varsa, güçsüzlükleri varsa, önce güçlü olmayı diletilir. Diletirler, istetirler, o istek insana verilir. Ve güçlenmek için tabii ki kondisyon gerekir. Önce bir spor salonu alırlar, gel bakalım, şu kaslara, şu ağırlıkları al. Çalış, sırtını yük yüklerler, bacaklarını kuvvetlendir. Bazen duygusal yükler, bazen düşünce, fiziksel, ekonomik bazı olaylar davet edilir. E biz o olayların içinde aslında güçlenirken bazen şükrederiz, bazen itiraz, bazen isyan edebiliriz. <gülüyor> i̇şte bunlar yakar insanı. Özellikle en çok yakan da, Yalnızlık ve terk edilmiş zannetmektir. Allah'ı uzakta zannetmektir. O beni terk etti, beni görmüyor, beni yeteri kadar sevmiyor zanlı insanı en çok yakan hallerden bir tanesidir. Acaba yeteri kadar değerli görmüyor mu? Acaba beni yeteri kadar sevmiyor mu? Bir yanlış mı yaptım? Bir hata mı yaptım? Bir hatamın sonucu cezalandırılıyor muyum? Bir günahın sonucu mu yoksa bunları yaşıyorum diye... Kişi kendini ateş atar. Yakar. Bazen bir aşkı uzağa koymak yakar. Bazen onu uzağa koymak, bazen kendini uzağa koymak yakar insanı. Yakar, yakar, pişirir. Pişirir sofra için. <gülüyor> Özellikle Mevlana bunu nohutla çok güzel anlatmıştır. O nohutun pişişiyle. Nasıl bütün yemeklerde bu vardır. Evet, o nohut sofralara tad olmak için yumuşamak durumundadır. O sertliklerini ve katılıklarını bırakmak durumundadır. Bizler de saray sofralarına, kainat mutfaklarına hazırlanan nohutlarız. O nohut pişecek, olgunlaşacak ve tabii ki kainatın içerisinde kullanılacak bazen bilgi, bazen sevgi, bazen ilahi aşk, bazen kucaklanacak bir varlık olacak, şükredecek, şükrettirecek, buluşmalara, kavuşmalara niyaz edecek. Ve o niyazıyla belki şükretmenin, kabul edebilmenin, kabulde olabilmenin bilgisini ve sırrını anlayacak. Şimdi birkaç gün önce bir çalışma yapmıştım orada. Bütün hastalıklara tek bir reçete var mı diye sordum. Her türlü sorunu, her türlü konuyu ve problemi bize ulaşan ya da ulaşamayanlara bir tane bir cümle, bir kelime ya da bir hap versek iyileşebilir mi? İyileştirebilir miyiz? Ve şu cümleyle ilgili bir çalışma yaptık. Ol anı sevgiyle kabul ettiğin an şifa gelir. Ama olan ne? yaşananlar, Yaşadıklarımız, çağırdıklarımız, buluştuklarımız, bunların her bir tanesinde itiraz ettiklerimiz vardı. Kabul edemediklerimiz vardı. Benim dediğim gibi olsun dediklerimiz vardı. Pişerek, tabii ki ısıyla, o ısı bazen aşk ile, sevgiyle, bazen haller ve durumlarla terleterek, üzerimizdeki kabukları, katmanları attırarak, bir şekilde bizi bir hali bir duruma hazırlar. Aslında o durumun bir tane çok basit cevabı vardır. Sadece olanın güzelliklerini kabule. Kabule demek ne kadar da basit geliyor. Bir tane kelime için bu kadar yakılır mı insan? Bu kadar pişirilir mi? Bu kadar zorluklardan geçmek zorunda mı? Sadece kabul için mi? Çünkü itirazda nizamı görmemek var. Çünkü isyanda onun güzelliğini fark edememek var. Kabuldeyse ya da kabul edecek hale gelmedeyse o ihtişamın matematiğini ve mükemmelliğini görmek var. Buradaki görmek aynı zamanda duyabilmek ve onu dinleyebilmek, muhabbet edebilmek. Buradaki görmek kabul edebilmek. Güzelliği keşfedebilmek ve o güzelliğin bir parçası olduğunu, seninle birlikte bu kainatın bir anlam kazandığını ve sen o anlamın kendisi olduğunu ve ondan öte olmadığını, diğer taraftan da o olmadığını görmek demek. Evet, biz bütün içinde bir parçayız ama bütün parçaları birleştirdiğimizde de o etmeyiz. Bu başka bir şey. Diğer taraftan bu bütünün parçası olmanın kıymeti ne kadar da güzel bir şey. İşte bunu görebilmek ve anlayabilmek. Bunun adı olan. Olan bize her zaman doğruyu söylüyor. Bir şey olmuşsa ben istediğim kadar şundan dolayı, bundan dolayı diyebilirim. Oysaki değil. Olan her vakit, onun mükemmel matematiğinin sonucu. Olanın içinde her şey... Ve en doğru şekliyle olan ve olması gerektiği gibi olan var. Oysa ki, diğeri benim zanlarımdı. Şöyle olsaydı, böyle yapmasaydım, buraya gitmeseydim, ah keşke böyle bilseydim. Değil, tam da olması gereken hesaplandığı şekliyle oldu ve olmakta. Öyleyse olan doğruyu söyledi. Ama ben böyle düşünüyordum. Hayır, sen böyle talep ettiğin için oldu. Düşün ki yaratılmış olan her bir zerrenin imzası var olanın içinde. Sen niye itiraz ediyorsun? İşte i̇tiraz ettiğin için yanmak, pişmek ya da çeşitli aşırılıklara gitmek durumunda kalırsın. Buna bazen kazalar, bazen hastalıklar ya da sorunlar da dahildir. Bunlar seni yakar, pişirir. Aslında hamlıklarını alır ve bir hale hazırlar, bir sofraya hazırlar. İyi ki de hazırlar. Sen o sofraya geldiğinde sofranın içinde nohut da, o nohutu yiyen de, nohutun tadı da sen olursun diyelim. Yeni soruya geçelim. Peki efendim. Diğer soruya geçiyorum. Hocam, ilahi aşka nasıl ulaşılır? Ne kadar güzel. İnşallah ulaşalım. Hazırsak. Şimdi tabii bir de şu var. Evet hazırım hadi ya, beni al beni. Ee, hazır olmadığında gerçekten kişiyi tutuşturabilir. Şey dedik ya önce muhabbet önemli. Okuyabilmek önemli. Şimdi bazı kişiler diyor ki evet benim ruhsal güçlerim, yeteneklerim açılsın. İşte ben e, şunları şunları yapayım. Allah'a daha yakın olayım. Şimdi şöyle düşünün. Yarın ne olacağı gösterildi. Açtılar perdeyi. Dünyanın herhangi bir yerinde olan birçok olayı sana seyrettiriyorlar. Hatta bu üçeyi seyrettiriyorlar. Bak Türkiye'de bunlar oldu, dünyada şunlar oluyor. Şimdi sen hazır değilsen bu bilgiyi nereye koyacaksın? Cidden hemen yorumladın, yargıladın. Bay anneme şu oluyor, babama bu oluyor, dostlarıma şunlar oluyor, ülke şöyle oluyor. Bak bir sürü gençlere bunlar oluyor. Dünyanın şurasında işte insanlar şöyle yaptı, böyle yaptı. Her birimiz öncelikle kaldırabileceğimiz bilgi verilsin. Her birimiz kaldırabileceğimiz bir aşk ve bir ışıkla, bir nurla buluşalım. Çünkü nur verilir fakat o nuru alamayan, kaldıramayan için o ateştir, nardır, onu yakar. Oysa ki aşk ya da nur, bunları birleştirdim. Erbabı ve ehli için şükredilecek bir sudur. Aşkı ya da o ışkı bir su gibi içer erbabı. Ve içtikçe susuzluğu artar. Şimdi diğeri ise henüz hazır değilse, olayları okuyamıyorsa, olanın içinde hala yorumları, yargıları varsa, yargılarından özgürleşememişse, olaylara ve olanlara takılır. Takıldıkça, takıldıkları onu yakar. Onu yakan aslında aşk değil, takıldıklarıdır. Kendi yorumlarıdır. Oysa ki duygu yakmaz, duygusallık yakar. Evcilleştirilememiş nefs yakar. Sen nefsini, egonu yeteri kadar, hani müsli iman edemediysen, İmansız nefsin seni yakar. Öyleyse burada kendimizi hazırlamamız, kendimizle önce muhabbetler, hayat ile muhabbetler, hayatı okuyarak, basit sembol dilleriyle. Bir konuda bizim e, hayatın matematiğini okumak diye bir atölye çalışmamız var. Önce gel bu matematiği oku. Ondan sonra bakalım aydınlıkla karanlık nasıl dans ediyor? Melek dediğin şeytan dediğin beden dediğin ruh dediği sıcak dediğin soğuk dediğin iyi ya da kötü zannettiklerin nasıl dans ediyor. Hayatın içinde bunların yerine annenin, babanın soğun, sıcağın senin hayatındaki yerine aşağı ve yukarının yerine ve bunların her bir tanesini bu sefer senin hayatı değerlendirirken, hayatını yargılarken sana verdikleri bilgiler var. Ve bunları gördükçe zaman içerisinde ne ışığın ne karanlığın tarafını tutmamayı öğreniyorsun. Çünkü ne dedik? Taraf tutan ber taraf olur. Ne yani şimdi annemin tarafını tutmayacak mıyım? Hayır. Ne yani şimdi göğün tarafını tutmayayım mı? Yercim olayım. Ya da yerci değil de gökçüm olayım. Hayır. Ne göğün ne yerin her bir tanesinin enerjisini denge içerisinde ikisinin birbirinin tamamlayıcısının olduğunu görme yolunda ilerle çünkü o anne o babayı hak etti o baba o anneni hak etti ve sen de onların hak edicisi ve hak ettikleri çocuksun her şey bir denge içerisinde her şeyin bir nizamı var o kadar güzel işleyen bir intizam var ki kılı kırk yararak bir yaprağın içindeki detaylara baksan bunu görüyorsun. O damarlara bak. O en ince kılcallarla nasıl da ağacın dallarından çekiyor enerjiyi, sıvıyı. O dallar gövdeden nasıl alıyor bilgiyi, enerjiyi, gücü. O gövde köklerinden nereden buluyor da ihtiyacı olan toprağın içindeki gücü, enerjiyi, mineralleri, besinleri alıp yaprağa çiçeğe ve meyveye ulaştırıyor. Bunları kim yönetiyor? Nasıl bir ahenk? Nasıl bir intizam? Peki orada var sende yok mu? Senin hücrelerinde yok mu? Senin sağlığında, canında, canlılığında yok mu? Anne karnındayken o bir hücre çoğalıp bir bebek halini alırken bizim ellerimiz kapalı. Böyle. Ve çok enteresan bir şekilde beyinden bir bilgi geliyor. Biz beyin diyoruz ama daha içeri ve daha derinden. Ve buradaki hücreler intihar edip ölüyorlar. Ve öldükçe teker teker bunlar açılıyorlar. Ve bunlar el hale dönüşüyorlar. yumuk bir yumruk gibi bitişikken. Bunun bilgisi nereden nasıl bir şekilde geliyor? Şimdi bunu görmek bunu fark etmek sadece sana ilahi aşkla secde ettirir, secdeye varırsın. Bu maddenin, bu dünyanın bu kadar sisteminin içinde o ruhun damlasını görmek, o özün zerresini görmek sistemin karşısında secde edersin. Bu secde seni huzura götürür. Onun için Adem ile Havva'nın birliği karşısında eğilen ve secde eden Aynen. huzurda ve huzuruna yükseltilen olur ki orası bizim cennetimizdir. İtiraz eden tarafımız ise itiraz ettiğinde bu dünyanın, bu hayatın, olanın güzelliğini göremediğinde ve secdeye varamadığında, da bu güzelliğin karşısında, bu mükemmel ahengin karşısında hadi ya neresi öyle neresi şöyle benim dediğim gibi olsun, onun değil de benim itirazlarım ve benim kontrolümde olsun diye iblis tarafımız devreye girdiğinde ise bir anda huzurdan düşüyoruz ve huzurundan aşağıya şeytanın huzuruna yönlendirilebiliyoruz. Seçim bizim. Hangisini seçsek daha tat alırız, daha lezzet alırız. Tabii ki huzurunda olmayı seçeriz. Tabii ki o huzurunda muhabbetle, e, o muhabbetin de bir ilahi aşkın kaynağı olduğunun farkındalığıyla orada oluruz. Evet. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Bir sorun daha var. Sizi fazla yormayacağız hocam. Rahat. O kadar kıymetli bilgiler verdiniz ki Allah sizden razı olsun. Amin, hepimizden. Sorana da, sordurana da. Sağ olun efendim. Yaşam aşırı olmaktan bize bahseder misiniz hocam? Evet. Şimdi bir çoğumuza şu öğretildi. Madde, dünya hatta kadın değersiz. Ruh, erkek maneviyat daha değerli. Şimdi burası çok önemli bir nokta. Bir önce de dedik maddenin içinde ruh Ruhun içinde de madde var. Ruh kızlandırılmış bir madde. Madde yavaşlatılmış bir ruhtur çünkü. Öyleyse biz maddeyi, dünyayı ve onun unsurlarını da bir tamamlayıcı olarak gördüğümüzde kabule geçeriz. Öyle bir zaman Havva'nın ve Adem'in kabulüdür bu. Onun önündeki secdemizdir bu. Kadın erkekten daha değersiz değil. Beden ruhtan daha değersiz değil. Her birisi birbirinin tamamlayıcısıdır. Ya da tam tersi erkek daha değersiz değil. Erkek kadının tersidir. Ve bu terslik birbirini tamamlar. İkisinin birbirinden bir farklı olması, aynı olmaması bir değerdir. Tabii ki yer ile gök birbirini tamamlar ve besler. Yağmur yağabilmesi için çölün kumlarına yere ihtiyaç vardır. Göğe, suyun bulutlara yükselebilmesi için denizlere, yerdeki suya ihtiyaç vardır. Yerdeki suyun beslenebilmesi için gökyüzündeki denizlerin yani bulutların yere akmaya Yağmaya ihtiyacı vardır. Yer göğü besler, gök yeri besler. Ruh maddeyi besler, madde ruhu besler. Şimdi burası bize ne yaptı? Yerle göğü, maddeyle ruhu, dünya işleriyle ruhsal işleri ayırmayı bırak dedi. Öyleyse ben yeryüzünde dünya işlerine ne kadar bu bilgiyle akabiliyorsam, o kadar aslında sanki burada Allah'ın eli kolu gözü gibi akar ve dünyaya hizmet ederim. Dünyada yaptığım işin hakkını ona bir kurban sunuyormuş, bir adak sunuyormuş gibi yaparım. Hatırlayın ki Habil ile Kabil'de nasıldı? Habil en değerli koçunu Allah'a kurban ediyor. Kabil ise Zaten Allah'ın buna bir ihtiyacı yok, şürüyecek olan üzümünü götüreyim diyor. Mantık olarak kabil haklı, Allah'ın üzüme ihtiyacı yok. Birçok kişi mantığını böyle kullanıyor. Evet, mantığını kullandığında haklı ama yaptığı işin değerini, kıymetini kabilin hediyesi kabul ediliyor. Kabilinki kabul edilmiyor. Mantık çok önemli, zeka çok önemli, akılla beslendiği sürece. Akıl çok önemli, kalpten beslendiği sürece. Kalp çok önemli, açık olup özden ondan beslendiği sürece. Kalbini kapatan özden ondan beslenemez. Kalbinden aklını beslenemeyen, Aklını doğru yerlerde faydada kullanamaz. Zeka ve mantıkla beslenmeyen bir akılda fakir ve cılız kalır. Onun için akletmek çok önemlidir. Niye akletmiyorsun diye bize sorarlar. Akledeceğiz. Eğriyle doğruyu, faydayla yanlışı, faydasızı ayırt etmek durumundayız. Bu özgür irademizdir. Öyleyse... Ben eşyaya, bir erkeksen kadınıma, dişi tarafıma, dişi yansımalarıma, dünyaya, paraya, maddeye, sevgiyle ve ondan içinde bir parça olduğunun bilgisiyle akabildikçe o bana akar. Ne kadar dişiye, maddeye, dünyaya sunulan işlere sırt çevirirsen, ne kadar onları aşağı görürsen, kötü görürsen, örneğin para, madde, işte dünyanın elinin kiri ötele almak iyi bir şey değil. Hep ver. Hayır, bak ayırdın. Gel bir daha bak. Dengele, ve hayata sevgiyle. Gerçekten ona bir hizmet aşkıyla, işte bu hizmet aşkıyla akmak seni. Yaşam aşığı olmaya götürür. Bu sefer yaptığın her işin içerisinde işinle sen arasında sunulan, yapan, yaptırılan ve yapılan bir olur, birleşir. Ayır edemez olursun. Sen kalbindeki aşkın kıvılcımını yaptığın her işe sıçratırsın. Şimşeklersin onu. Her muhabbetinde, her görüşmende, her konuşmanda, buluşmalarında o kıvılcımı vermeye çalışırsın. Kendiliğinden o iki bulut eril ve dişinin bulutları çarpışır içeride. Bir olur ve bir kıvılcımla hayatına yansır. Işık olur. Ve bu ışık aydınlatır hayatını. Bu sefer yeni bir kavram başlar. Onun adı tat. Çünkü maddenin içindeki sır Tadındadır, yaptığın işin tadında, yediğin yemeğin tadında, ısırdığın bir elmanın tadında sana bir sır verilir. Ve sen eğer o sırrın içine girersen, sırrın içinde var olursan tadın içinde buluşan olursun. O buluştuğun ilahi aşk olur, ilahi aşk ile yaradan olur. Her birimiz buluşmak isteriz, kavuşmak isteriz. Kimi maddeye, dünyaya kavuşur, dünyadan kaçtığı için. Kimisi dünyayı ve hayatı kucaklar, sevgiyle ondan var edileni, halk edileni, ondan bilerek, severek aşkla ona akar. O aşkla hayata ve dünyaya akarken, yaradan da aşkla maddenin ve dünyanın içinde ona akar. Çünkü biz muhabbet isteriz. Muhabbet gördüğün, seyrettiğin olanla sana aktarılır. Bazen insanlar, çocukla gördüğün, seyrettiğin bir çiçekle, bir böcekle, bir köpekle, bir kedinin ile aktarılır. Orada o vardır. O her şeyin içerisinde var olan yokluğuyla vardır. Onun için biz yoku bilmeyiz. Çünkü o yokun içinde var edendir. Onun içine girdiğinde o aşk kapısını açar ve gel içeriye diye kucaklar. Ve kucaklanan oldukça sen artık sende değil, senin içinde senden öteye doğru akarsın. Her birimiz bu akışa davetliyizdir. Bu akışa katılabilmenin de sırrı bırakabilmektedir. Geçmişi, eskiyi, putları, öğretileri, bütün öğrendiklerini. Bu bırakabilme seni bir hale davet eder. Onun adı teslimiyettir. Teslim olan teslimiyetin içinde akar, buluşan olur. Evet. Bugün böyle bu kadar. Hocam çok teşekkür ederiz. Verdiğiniz kıymetli bilgilerden dolayı. Bütün izleyicilerim adına ve kendi yüreğimle şunu söyleyebilirim. Sizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız efendim. Hiçbir şey sebepsiz değil. Varlığınız o kadar büyük, enerjiniz o kadar güzel ki şifalandırıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben sizi çok severek takip ediyorum. Allah razı olsun. Çok, çok teşekkürler. Olsun. Çok büyük e, takipçileriniz var. E, i̇yi ki dünyaya gelmişsiniz, iyi ki bizlerlesiniz efendim. Kitaplarınızla ışık oluyorsunuz, yolumuzu aydınlatıyorsunuz. Bizi kırmayıp yayınıma konuk olduğunuz için de çok teşekkür ederiz. Ne mutlu aracı olduk. Birlikte e, bu aracılığa e, davet edildiğimiz için şükürler olsun. Bu akışın içinde buluştuğumuz için e, şükür kavuşturana diyelim. Sağ olun efendim değerli izleyiciler bir yayının daha sonuna geldik bir dahaki yayında görüşmek üzere hoşça kalın hoşça kalın.